Şimdi Word'de bildiğiniz gibi diğer bilgisayarlarda olduğu gibi e, sekmeler var. Bütün e, işlemleri buradan yapıyorsunuz. Ofisle uyumlu olan bir takım programlar var. Onları yüklediğiniz zaman da ofisle birlikte Word, Excel, PowerPoint ile birlikte çalışabiliyor. Örneğin Acrobat'ı yüklemişim ben mesela. Buraya Acrobat'ın eklentilerini buraya atmış. Gördüğünüz gibi. Bu akrobatla ben neler yapabilirim? Word belgelerimi PDF'e çevirebilirim. Gördüğünüz gibi. Sonra PDF oluşturabilirim buradan. Paylaşabilirim. Ve en önemlisi de adres mektup birleştir şeklinde bir belge oluşturabilirim. Nedir adres mektup birleştirme? Bu da çok kolay bir, yani kullanışlı bir özellik Word'de kullanılan. Diyelim şu anda bizim listemizde 52 kişi var. 52 kişiye mesela bu bir, bu bir kursu tamamladı bir belge düzenlemek istiyorum. Başarı belgesi. Word'de bir tane belgeyi tasarladım. Başka bir Word belgesinde de e, katılımcı listesi var. Ben buraya listeyi tanımlayıp katılımcıların bulunduğu sütunu eklediğim zaman buradan adres mektup birleştir dediğim zaman 52 tane belge üretiyor. Hem de pdf'e dönüştürerek üretiyor. İsimlerini o listeden çekiyor. Belgeye yazıyor. Ve ondan sonra da herkese bir sertifika belge oluşturmuş oluyor. Hatta eğer o kullanıcı bilgilerinin içinde e, sütunlarında, verilerinde e, mail adresleri varsa oradan da Outlook'la Outlook, Microsoft Outlook'la iletişime geçerek hepsine o belgeleri de posta alıyor, mail atıyor. Yani bu, bu söylediğim işlemleri, anlatmaya çalıştım. bu işlemleri e, azami bir dakika içerisinde yapabilirsiniz. Yani bir dakika içerisinde Hazırlamış olduğunuz belgeyi bütün 52 kişiye pdf formatına çevirip ve 52 kişinin mail adresini de postalayabiliyor. Böyle de bir özelliği var. Yine Zotero dedi arkadaşlarımız. Zotero'yu yükledikten sonra da ben bu bilgisayarı yeni format attığım için henüz kurmadım Zotero'yu. Buraya Zotero'nun linki gelecek. Zotero'yu da burada makale, tez gibi e, akademik çalışmalarınızda referans gösterme sistemi olarak buraya bu e, Word ekranda kullanmış olacaksınız. Evet, şimdi sekmeleri tanıyalım. <gülüyor> e, bu sekmelerde dosya dediğiniz zaman daha çok Word belgesinin üzerinde e, yaptığınız genel olarak belge üzerinde yapacağınız işlemleri yer alır. Neler var işte? Bilgi dediğiniz zaman bu belge ne zaman oluşturulmuş, kim oluşturmuş, ondan sonra hangi tarihte oluşturmuş gibi seçenekler var. E, bu, bu bilgiler, bu bilgiler, bunu önce şeye bir kaydedelim, masa üstüne kaydedelim. Masa üstüne kaydediyorum bunu. Şöyle göstereceğim size. Burada da aynı zamanda bir belge özellik göstermiş olayım size. Sağa tıklayıp özellikler dediğiniz zaman bakın. Az önce dosyada yer alan bilgiler burada da var gördüğünüz gibi. Ne zaman oluşturulmuş. Şu ayrıntılara girdiğiniz zaman da gördüğünüz gibi kim yazmış ne zaman yazmış bunları görebilirsiniz. Biz bunu daha çok şeyde kullanıyoruz. Bize, bizim dergimize makale geldiği zaman makaleyi hakemlere gönderiyoruz. Tabii ki bizde kör hakemlik dediğimiz bir sistem var. Yani yazar hakemi, hakem yazarı bilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla yazarın yazmış olduğu Word belgesinde otomatik olarak yazarın bilgisi buradan çıkıyor. Hakem eğer işi biliyorsa ilk olarak bu özelliklere giriyor. Bu makalenin kim tarafına yazıldığını merak ediyor, bakıyor. Dolayısıyla derginin benimsinmiş olduğu kör hakemlik sistemi de burada devre dışı kalmış oluyor. İşte biz bunu buradan silebiliriz. Nasıl silebiliyoruz? <gülüyor> buradan dosyaya geldiğimiz zaman bilgide belgeyi incelediyoruz. Belgeyi incelediğimiz zaman şurada Denetle diyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bakın belge özellikleri ve kişisel bilgiler. Tümünü kaldır diyoruz. Yeniden denetle diyoruz. Şu anda hepsi silindi. Kapat diyorum. Tekrar belgeye sağ tıklayıp özelliklere girdiğim zaman ayrıntılarda. Pardon kaydetmeyi unuttuk. Kaydedelim. Ayrıntılara girdiğiniz zaman bakın yazarlar silinmiş oluyor. Belgenin diğer özellikleri silinmiş oluyor. Böylelikle bu belgenin kim tarafından yazıldığı da bilinmiyor. Yine burada bilgide belgeyle ilgili sorunlar varsa eğer belgenize şifre koymak istiyorsanız buradan parola ile şifrele diyebilirsiniz. Sadece belirli insanlara izin ver derseniz buradan erişimi kısıtlayabilirsiniz gibi. Yani ben daha çok burada işinize yarayacak olan şeyleri yapıyorum. PDF olarak kaydedebiliyorsunuz, yazdır diyebiliyorsunuz. Paylaş diyerek bunu buluta kaydedebilirsiniz, e-posta gönderebilirsiniz. PDF, inceleme PDF'i hazırlayabilirsiniz gibi. Dışarı aktarda da yine aynı şekilde dosya türünü değiştir diyerek bunu başka sürüm olan wordlerle ya da zengin bitim, biçim, düz metin gibi seçeneklerle bunu kaydedebiliyorsunuz. Web sayfasına dönüştürebilirsiniz buradan. Gibi seçenekler var. Burada size bir seçenek göstereceğim. işinize büyük ihtimalle yarayacak. Diyelim ben bir çalışma yapıyorum ve çalışmamda e, Maturi diye çok kullanıyorum mesela. Diyelim ne olsun ya da Kade Abdülcebbar olsun. Evet. Ben bunu yazmak için bakın kaç saniye geçti. Şimdi ben bunu kopyalıyorum buradan arkadaşlar. Diğere geldim. Seçeneklere geldim. Burada yazım denetlemeye geliyorum. Yazım denetlemede otomatik düzeltme seçeneklerine geliyorum. Burada bakın K'da Abdülcabbar var. Ben buna KA diyeyim. Kotlayım bunu. Ekle diyorum. Tamam diyorum. Ve kapatıyorum. Silelim bunu. K, A. Enter yaptığım zaman gördüğünüz gibi Kada var yazıyor. Bunun gibi kodlar oluşturabilirsiniz. Şunu oluşturmayın. Şunu bakayım. Mesela en çok kullandığım e, kelimeler ya, ya da ifadelerden birisi de yazım denetlemeye girdim. Otomatik seçenekler Buraya mesela doçent doktor İsmail Bulut yazdım. Buraya da IB olarak kodlayayım. Yine mesela İTİT Üniversitesi yazayım. Buraya gelmiş. Bunu eklemişim de. İF diyeyim mesela. İTİT Üniversitesi İlahiyat Fakültesi diyim. Bunu tezde araştırmalarınızda çok kullanabilirsiniz. Şimdi mesela İB dedim, direkt buradan kodlayarak yazdım. HÜ dedim, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi geldi. Gördüğünüz gibi bunun gibi kodlamalar yapabilirsiniz. Örneğin ee, diyelim dini başa ile ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Dini başa çıkma kelifesini sürekli kullanıyorsunuz. Bunu kodlayın. Direkt kodlara yazarak ne yaparsınız? Bunu çoğaltabilirsiniz. Buraya gelmişken onu göstereyim dedim arkadaşlar. Tekrar nasıl yaptığımı göstereyim. Burada diğer sürümlerde Word 2016 ya da daha 2013 gibi sürümlerde burada Seçenekler doğrudan gelebilir. Dediğim gibi ben 365 kullanıyorum. Buraya geliyoruz. Yazım denetlemeyi seçiyoruz. Otomatik düzeltme seçeneklerini seçiyoruz. Sonra buraya bir kod giriyoruz. Kısa olsun kod mümkünse. Buraya da bu kodun karşılığında ne yazmanız gerekiyorsa onu yazıyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman onu hafızaya alıyor. Ve kodu yazdığınız zaman da Buradan e, yazmış oluyor mesela IB dediğiniz zaman otomatik yazmış oluyor arkadaşlar. Bunun kullanışlı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Evet. Evet giriş kısmında gördüğünüz gibi kullandığınız gibi daha doğrusu. E, kopyalama yapıştırma seçenekleri var. ve En çok... İşinize yarayacak buradaki uygulamalardan birisi. Bu kopyalama yapıştırmayı zaten biliyorsunuz. Şurada biçim boyacısı diye bir şey var. Diyelim ben İsmail Bulut diye bir yazı yazdım. Koyu yazdım. Sonra rengini verdim. Altını çizdim. Birçok özellik ekledim bakın. Bunlara uğraşmak için bakın kaç tane işlem yaptım. Şimdi ben şuradaki İsmail Bulut'un da aynı bunun gibi olmasını istiyorum. İmlecim burada tıklıyken biçim boyacısını alıyorum. Bunu çektiğim zaman birebir bir aynısı oluyor gördüğünüz gibi. Bu biçim boyacısı şurada daha çok işinize yarayabilir. Ee, bir şey var mesela tez yazım kılavuzunda. Bir türlü getiremiyorsunuz. Ya da numaralar var. Numarayı bir türlü veremiyorsunuz. Numaralandırılmış. Öbürüne bir türlü veremiyorsunuz. Hiç uğraşmayın. Ona tıklayın. Sonra biçim boyacısını alın. Sonra buna sürdüğünüz zaman bunu onun biçimiyle yaparsınız. Yani bu şu anlama geliyor. Buna tıkladığınız zaman diyor ki şuradaki neredeyse imleç neredeyse Buradaki yazıdaki renk, biçim, e, font, fontun kalınlığı neyse bütün biçimsel özellikleri al diyor. Daha sonra uyguladığınız zaman da buraya uygulamış oluyor sevgili arkadaşlar. Bazı yazılar var. <gülüyor> Diyelim burada bir sürü şey yaptık. Buna da hatta başka özellikler ekleyelim. Fontunu değiştirelim. Ne bileyim şuna... Bu özellik katalım. Buna bu özellik katalım. Gördüğünüz gibi karman çorma bir yazı oluştu. Bunları ilk aslına nasıl döndürebilirim? Seçin dönüştürmek istediğiniz şeyi. Şurada bakın. Tüm biçimlendirmeyi temizle. Dediğiniz zaman gördüğünüz gibi ilk orijinal haline gelmiş olacak sevgili arkadaşlar. Bu da güzel bir uygulama. Evet. Buradan başka yani diğerlerini bildiğiniz için ben daha çok işinize ne yarayacak bunları göstermek amacıyla yapıyorum. Burada bir de stiller var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu stiller bizim ne işimize yarayacak? Şuradan hazır bir metin açalım. Ee, onun üzerinden gidelim bunu da. Şuradan bir makale açalım. Evet. Bunlar da taze yeni çıkacak makaleler. Aralık 2020'de mesela bu hocamız yazmış bir makale. Dergimizin yayın izaz 30 Aralık'ta. Evet, şimdi Buradaki biçimler ne işe yarıyor? Bunu göstereceğim şimdi size. Diyelim. Böyle bir başlığımız var. Bu başlıklardan diyelim bir içindekiler oluşturmak istiyorsunuz. İçindekiler oluşturabilmeniz için sevgili arkadaşlar. Buradaki stilleri kullanmamız gerekir. Buradaki stilleri kullandırır, kullanırsanız otomatik olarak bir içindekiler dizini oluşturabilirsiniz. Onun için başlıkları mutlaka şuradaki Bunlar bizim belgimizin şeyleri, başlıkları. Şuradaki başlık formatında oluşturmanız gerekiyor. Şimdi ben başka bir yere alayım bunu. Evet. Apak sayfasını silelim. Dersleri kaydedecek misiniz hocam? Şu anda kayıt yapıyor diye biliyorum ama etmiyor mu? Bilmiyorum hocam. Yapıyor hocam. Şu an yapıyor kayıt. değil mi? Tamam. Yapıyor yapıyor şu anda dersleri kaydediyoruz. Tamam hocam. Şimdi dediğim gibi sevgili arkadaşlar, burada da yine şöyle tekrar burada olmadı. Buna bir şey oldu mu? Birisine şey mi verdim ben? kaydını nereden takip edebilirsiniz bilmiyorum. Biri kontrol ele mi geçirdi? Şu anda bir işlem yapamıyorum ama kim kim de bu şeyi acaba birine kontrol verdim ya da kendisi mi aldı? Ben işlemi yapamıyorum da. Şuradan yapalım. Evet. Şimdi böyle bir yazımız var. Bu yazımızdan ne yapacağız biz? Bir içindekiler oluşturacağız. Evet. isterseniz önce yazımıza bir şekil verelim. Buradan bir yazımız var. Bunu bir belli bir düzene getirmek istiyoruz. Öncelikle başlığımız var. Başlığımızı seçelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafa doğru en sola geldiğim zaman imlecim o haline geliyor. Tıkladığım zaman satırın tamamını seçiyor. Böyle aşağı doğru kaydırdığınız zaman gördüğünüz gibi Diğer satırlarda seçmeye devam edersiniz. Şimdi bunu ne yapacağım değerli arkadaşlar? Başlık vereceğim. Bunu başlık formatında yapmam gerekiyor. Bunu başlık yaptım. Rengi otomatik olsun. Ortalığı olsun. Puntosu da 14 olsun. Ve koyu olsun. Evet. yazının tamamının şeyini değiştirmem için fontunu tamamını seçmek için ben daha çok klavye kestirmelerini kullanıyorum kopyalama yapıştırma seçmede de bunları da ezberlemeniz gerekir zaten kullanarak bir aşina olmuş olursunuz bir yazının tamamını seçebilmeniz için kontrol A yapmanız gerekir kontrol A yani buradaki kodlamalar A B K gibi Kodlamalar İngilizce'deki ifadelerin baş harflerinden oluşturulmuş. Mesela kontrol tuşuyla A demek Ol demek. Yani Ol'un A'sı ile birlikte kombinasyon oluşturulmuş. Ctrl A, A dediğin zaman hepsini seçiyor. Diyor. Buradan Times New Roman'ı seçtik. Puntomuz 12 olsun. Ve iki yana yaslasın. Gördüğünüz gibi yasladı. Bunu ne yaptık ama başlık 1 olarak formatladık. Bu ne olsun? Bu da ikinci başlığımız. Yani bir alt başlık olsun. Buna da başlık iki dedik. Sonra iki tarafa yasladık. Gördüğünüz gibi burada sevgili arkadaşlar hepsini altını çizdi. Niçin? Çünkü bu belgeyi Türkçe yazılmış bir belge olarak gördü. Dolayısıyla bunları Türkçe'ye göre Yazım denetimi yapıyor. O yüzden biz ne yapacağız? Burayı seçeceğiz. Diyeceğiz ki burası Türkçe yazı tipi değildir. İngilizce yazı tipidir. Burada gözden geçirip tıkladığınız zaman sevgili arkadaşlar burada dil diye bir seçenek var. Buraya geliyorsunuz yazım denetleme dilini ayarla. Seçtiğiniz zaman bunun hangi dilde olduğunu belirliyorsunuz. Bu İngilizce olduğuna göre Buradan İngilizceyi bulalım. İngilizceyi bulduk. Burada Amerika ya da Birleşik Krallığı seçebilirsiniz. Tamam dediğiniz zaman bakın buradaki altı çizili ifadeler gitti. Niye? Bunu yapmamızın avantajı ne? Word yazım kılavuzunun, TDK yazım kılavuzunun son sürümüne göre güncelliyor kendisini. Dolayısıyla burada yazım yanlışı yapmış olabiliriz. Ee, o dilde kullanılmayan kelimeler kullanmış olabiliriz. Bunları ne yapıyor? Altını çiziyor. Bakın burada altını çizmiş. Uza bize burada öneriler veriyor. Tabii özel ifadeler yoksa. Ee, burada tabii hepsi özel ifade olduğu için bunların altını çizmiş. Farabi mesela altını çizmiş gibi ifadeler var. Bu kırmızı çizgiler demek. Altında kırmızı Zikzaklı çizgiler varsa diyor ki İngilizce'de böyle bir kelime yok anlamına geliyor. Yanlış yazılmıştır ya da özel bir isim anlamına geliyor. Eğer mavi çizgi yazmışsa bakın burada size alternatifler sunuyor. Bunları uygulayabilirsiniz. Tabi %100 doğrudur diye bir seçenek yok ama size Word kendi kararınca bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. Evet şimdi ikinci başlığımıza geldik. Bu da Türkçe başlığımız. Bunu da ne yapacağız? Şu başlık gibi yapacağız. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen için boyacısını alıyoruz. Sonra gelip buraya uyguluyoruz. Bakın sol tarafa geldiğim zaman satırın tamamını seçiyordum ya. Seçtiğim zaman yukarıdaki başlığın Aynısını ne yapmış oldu? Buraya uygulamış oldu. Yine şuradaki başlığın bizzat aynısını almak istiyorum. Bunu da koyu renk yapalım. İçim boyacısını alıyorum. Bakın hiç uğraşmıyorum. Alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar Ctrl F dediğiniz zaman sol tarafa Ctrl F, Ctrl Find demek. Find'ın. Kısatılmasıyla, kısatılmasıyla baş harfi ile oluşturmuş bir kombinasyon. Burada gördüğünüz gibi belge içerisinde arama yapabilirsiniz, sayfaların ön izlemesini görebilirsiniz, bir de başlıkları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan stillerden başlık olarak ayarladığım e, şeyler, yazılar buraya başlık formatında geldi gördüğünüz gibi. Bakın şurada üçgenler var. Şu anda kapalı üçgen. Açtığınız zaman bunun alt başlığını veriyor. Devam edelim. Özü de aynı şekilde yaptık. Evet. Devam edelim. Şurada girişimiz var. Girişi de aynı şekilde. Buradan başlık 2 diyelim. Başlık 2 diye tanımladık. Devam edelim. Evet Farabi'nin eserleri. Bunu da ne yapalım? Başlık 3 diye tanımlayalım. Rastgele yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir numaralandırma vermiş. Tabi biz metin olarak yapıştırdığımız için bunu e, metin olarak verdi. Numara verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak burada numaralandırma seçeneği aktif oldu. Artık bundan sonra numaralandırabiliriz. Burası böyle olsun. Geldik bakın bu birin biri olacak. Ne yapıyorum? Hiç uğraşmıyorum. Biçim boyacımı alıyorum. Diyorum ki yukarıdakinin aynısını yap diyorum. Gördüğünüz gibi iki yap. Şunu silelim yaptı. Ama diyorum ki ben bu Farabi'nin alt başlığı olacak. Bunun için girintiyi artır dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bunu alt başlık olarak yaptı. Ama siz bunu farklı biçimlendirmek istiyorsanız örneğin bunu silip bir nokta bir boşluk yaptığınız zaman otomatikman bunu da tanır. Gördüğünüz gibi. Şuraya bir de nokta koyalım bir nokta bir nokta boşluk dediğiniz zaman gördüğünüz gibi otomatikmen bunun numaralandırma olarak bunun alt başlığı yapmış oldu. Buradaki düzeyleri değiştirmek için sevgili arkadaşlar şu girintiyi artır girintiyi e, al seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bakın girintiyi azalt dediğim zaman bunu Farah Bey gibi birinci başlık yaptı. Bunu dediğim zaman da bu alt başlık şeklinde olmuş oldu. Ama ben buna güvenmiyorum. Kendim baş, numaralandıracağım diyorsanız bir nokta, bir nokta boşluk yapabilirsiniz. Evet. İmlecim burada gördüğünüz gibi biçim boyacısını alıyorum. Bundan sonra da gelecektir alt başlıklar. Bunu da yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da otomatik ne yaptım? Başlıklandırdım. Bu da kaçıncı düzey? Bu birinci düzey, bu ikinci, bu üçüncü düzey olacak. Onun için ne yapıyorum arkadaşlar? Bir artır diyorum. Birin birinin biri gördünüz mü? İçin boyacısını alalım. Bu da birin birinin ikisi oldu gördüğünüz gibi. İçin boyacısını aldım. Şurada önceden numaralar bunlar numara değil metin olarak görüyor onları. Bunun da ne yapacağız? 1.1.3. boşluk dediğimiz zaman otomatikman bunu başlık olarak görecek sevgili arkadaşlar. Ama başlık olarak görmedi. Sadece numarayı gördü. Onun için ne yapıyoruz? Biçim boyacısını alıyoruz. Bunu da başlık olarak tanımladık gördüğünüz gibi. Evet bu kaçıncı düzey olacak? Felsefiye giriş niteliğinde dersler bu da mantık gibi ikinci düzey olsun. Ben rastgele yapıyorum. Şeye gitmiyorum. Sadece başlıkları, başlık stiline vermenin ne anlama geldiğini göstermeye çalışıyorum. Bunun için ne yapacağız? Şu anda sayfa 9'dayız. Mantığa gideyim. Biçim boyacısını alayım. Sonra şuradan mantığa. Buraya aynı zamanda belgeniz içerisinde gezinmek amacıyla kullanabilirsiniz. Başlıklara tıkladığınız zaman direkt o başlığa gitmiş olur. Bakın 1-2 olarak ne yaptı burayı? Vert. Gördüğünüz gibi Vert. Evet devam edelim. Artık 2'ye geçtik. 2 nerede? 1 buradaydı. Buraya imlecimi tıklıyorum. En son burada kalmıştım. Geliyorum buna Dediğim zaman gördüğünüz gibi bunu da ikinci başlık olarak ver. Şu sol taraftan Bunu görebilirsiniz. Sonra bu ne olacak? iki'nin başlığı olacak. Bunu biçim boyacısına alıyorum. Yapıştırıyorum. Sonra bir kademe ileri artırıyorum. Ya da direkt 2.1 Nokta diyebilirsiniz. 2.2 evet. olacak biçim boyacısını aldım yapıştırdığım zaman otomatikmen 2.2 oldu gördüğünüz gibi evet devam edelim evet sonuca geldik sonuçta ne olacak giriş gibi bir başlık olacak biçim boyacısını aldım. Sonuca gittim. Tıkladığım zaman sonuçta aynı giriş gibi bir başlık oldu. Zaten şuradan alt başlık formatlarını da görüyorsunuz. Ve en son kaynakçam var biçim boyacısını alıyorum. Kaynakçayı yapıyorum. Belgemi tamamladım. Şimdi en başa gidiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Yine size güzel bir kestirme söyleyeceğim. Kontrol enter. Kontrol enter ne işe yarar? Kontrol enter sayfa sonu oluşturma demektir. Yani siz burada şeyi silmediğiniz sürece, sayfa boşluğunu silmediğiniz sürece, alttaki, sayfadaki bilgiler yukarıya kaymaz. Hep orada kalır, sayfanın başında kalır. Ctrl Enter yapmanız gerekir. Bir nesnenin, bir yazının, sonraki sayfanın başında yer almasını istiyorsanız Ctrl Ctrl Enter yapmanız lazım. Yani şöyle yapalım. Mesela şu makalenin başlığı bunun sonraki sayfada ibar olmasını istiyorsanız Ctrl Enter yaptığınız zaman gördüğünüz gibi bu sayfaya artık sayfanın başında yer alır. Evet son olarak şuradan e, içindekileri oluşturacağız şimdi. Buradan başvurulara gidiyoruz. Sol tarafta içindekiler dizini var. Buradan herhangi bir e, otomatik içindekiler 1 veya 2 hangi stili benimserseniz. isterseniz özel içindekiler tablosuna girip şuradan. Ee, şuradan, biçimlerden, şablondan, klasik, zarif, süslü, modern, resmi gibi alternatifler var. Bunlardan herhangi bir stili seçebilirsiniz. Şablondan diyelim. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi içindekileri ne yaptı arkadaşlar? Otomatik oluşturdu. Hmm.